Diyelim ki, bu şirketin sadece 4 adet hisse senedi var. Tabii sayı çok az farkındayım ama hesaplama yapmamızı kolaylaştıracak, o yüzden 4 adet dedim. E diyelim ki, bu 4 adet hisse senedinin hepsi borsada işlem görüyor olsun ve piyasada geçen son işlem fiyatı da 2 lira. Bu fiyat seviyesine göre, piyasanın söylediği şudur. Eğer her bir hisse 2 liraysa ve toplam 4 adet hisse varsa, ve bu şirketin borcu olmadığını ve bu ortakların hisselerin tamamen sahibi olduğunu varsayarsak, 4 adet hisse çarpı 2 lira, piyasa bu şirketin varlıklarının aktiflerinin toplam değerinin 8 lira olduğunu söylüyor. Buraya yazalım. Aktif toplama eşittir 8. Bu şirketin borcu olmadığını varsaymıştık. Ve bu durumda şirketin piyasa değeri de 8 lira. Eğer bu şirket biraz daha para toparlamak isterse, neler yapabilir, biraz düşünelim. Diyelim ki yeni bir fabrika alacaklar. Bu satın alma işlemi için paraya ihtiyaçları var. Biraz daha hisse senedi çıkarıp, bu yeni hisse senetlerini satmak istiyorlar. Şirketin yönetim kurulu toplanıyor ve iki adet daha hisse senedi ihraç edilmesi kararı veriliyor. Böylece artık toplam altı adet hisse senetleri oluyor. Sonra şirket bir yatırım bankasına bir Aracı kuruma veya bir ticari bankanın yatırım bankacılığı bölümüne gidiyor ve yeni hisse senetlerinin ikinci halka arzı için başvuruyor. Bu finansal kurum ilgili işlemleri tamamlıyor ve şirket bu yeni hisseleri borsada satıyor. Ve şimdi yine kolay hesaplama yapabilmemiz için ikinci halka arzda da fiyatın 2 lira olarak belirlendiğini düşünelim. Artık daha fazla hisse senedi olacak, arz artacağı için fiyat artık 2 liradan daha düşük olacak diye düşünebilirsiniz. Ama hesaplamayı kolay yapabilmek için biz yeni hisselerinde 2 liradan satıldığını varsayalım. 2 adet yeni hisse çıkardılar, tanesini 2 liradan sattılar. Ve böylece şirket toplam 4 lira yeni fon sağladı. Bunları anlatma sebebim size şu soruyu sormaktı. Hisse senetleri sulandırıldı mı? Bunu değişik şekillerde düşünebilirsiniz. Sulandırma kelimesinin anlamını düşünün. Elinizde çok şekerli bir şurup var. İçine su ekliyorsunuz ve daha az tatlı olan bir sıvı elde ediyorsunuz. Suyu eklediniz ve sıvıyı sulandırdınız. Artık sıvı daha az şekerli. Burada da bir benzeşme var. Aynı şirket için artık fazladan iki adet hisse senedi daha var. Diyelim ki siz bu ortaklardan birisiniz ve ikincil halka arz yapılmadan önce bu şirketteki payınız yüzde 25'ti. Yeni hisse senetleri çıkartılıp satıldıktan sonra payınız 1 bölü 6'ya düşüyor. Yani artık bu şirketin sadece yüzde 16'sı size ait. Şirketteki ortaklık payınız azaldı. Yani seyreldi. Sulandırma biraz farklı bir anlamda taşır. Aynı şirketin sahipliğini gösteren artık daha fazla sayıda hisse senedi var. Dolayısıyla artık bu hisse senetlerinin değeri de daha az olabilir. Şimdi bu konuyu düşünelim. Ortaklık yüzlerinin sulandırıldı ama senetlerin fiyatına bir sulandırma olmadı. Zira düşünün daha önce değeri 8 lira olan bir şirket için 4 adet hisse senedi vardı. Şimdi değeri 12 lira olan bir şirket için 6 adet hisse senedi var. Bunun sebebi şu. Şirket, yeni ihraç ettiği bu hisse senetlerini bedavaya, yani teknik ismiyle bedelsiz olarak vermedi. Yeni hisseler karşılığında kasasına 4 lira daha girdi. Kasasına 4 lira daha girdi ve şirketin değeri artık 12 lira. Şirketin 12 liralık varlığı var, borcu yok. 12 TL bölü 6 adet hisse senedi derseniz, hisse başına fiyat hala 2 lira. Yani bu örnekte şirketin hisse senedinin fiyatı sulandırılmadı. Sadece ortaklık yapısındaki payınız azaldı.